Esselamu ve Rahmetullah ben Muhammed bugün e, size e, bir kavram açıklayacağım taavut nedir arkadaşlar bir çok çok az bir çalışma yaptım e, o zaman başlayalım taavut sözlükte aşmak sınır aşmak gibi anlamlara geliyor ve e, tüyan kökünden Türemiş bir kelimede tuğyan kökünde olan e, şekilde Kur'an-ı Kerim'de 30 yerde geçer. tavut ismi ise 8 yerde geçer. Ben tavut e, isminin geçtiği bir, bir iki üç, üç tane ayeti sıraladım. İlk önce ayetlerden bahsedeceğim sonra da tağut kelimesinin hangi anlama geldiğini Kur'an-ı Kerim'i şeyi olarak e, onu göstereyim. Sonra da alimlerden nakiller aktar aktaracağım size. İlk önce herkesin bildiği Bakara Suresi 256. ayet var. Bakara Suresi 256. ayette Allah şöyle diyor. La ikraha fiddini kattebeyyene uçtumine men el-gay, f'men yekfur b'ta'utu ve yaman b'Allah, f'kad istemsek b'el-arba tul-usqa lanefsheme. La vallahu semyan alim diyor arkadaşlar. Anlamı ise dinde zorunludur. Hak, e, hak yani doğru yol sapıklıktan apaçık şekilde ayrılmıştır. Kim ta'utu inkar yani red edip Allah'a iman iman ederse şüphesiz o sapa sağlam İslam kulupuna yapışmıştır. İslam ipine yapışmıştır. Sonra da vallahu e, semion -se alim diyor. Yani semi işitir yani her şeyi duyar. E, alim de bilmek yani. Böyle meallendirebiliriz bu ayeti. Diğer ayetimiz Nahl suresi 36. ayet. Estuğuz billah Allah Nahl suresinde şöyle buyuruyor. Ve lekati be'sna fi kulli ummetin rasulan en'adullah ve vecteni buttauta fe minhum fe minhum men hadallahu ve minhum men hakqat alayhi atalala fasi fisiru fil ard fanzur kayfa kana akibatu almekezibin mekezibin ne Hani sonunda cezim geliyor ondan öyle okudum. Normalde diyor da o değil konumuz şu an. tecvit değil. Allah Naha Suresi 36. ayette de şöyle diyor. And olsun, yani yemin ederiz ki biz her ümmete Allah'a kulluk etsinler ve tağuttan uzaklaşsın diye peygamber gönderdik diyor lerde de devam ediyor ayet. Daha uzuyor. Ben sadece taut yani konumuzla alakalı olan kısımı söyledim. on ee, onun dışında He 18 Zümer Suresi 18. ayet. Şimdi bu ayeti değeyim size. Ellezine yestemiunel qabl feyetbiun ahsene ulaika lladhi hademhum Allah ve ulaike humul ulul elbabı Böyle diyor Allah ee, he, Ben yanlış ayeti koymuşum Sümen 18 Tağut kelimesini bulamadım ben de Arkadaşlar yanlış ayeti demişim ben galiba ee, bir sıkıntı oldu bir bakıyorum değerlendirmeye çalışıyorum he bu şey ya bu putlarla alakalı tavuta benziyor şeytanı güçler falan şeytana ve putlara kulluk etmekten sakının yanlış e, ay, ayeti koymuşum yine de bununla alakalı yani tağuta kulluk etmekten kaçınıp Allah'a yönelenlere müjde vardır. Yani aslında yanlış ayet değil. Doğru ayette hani e, böyle çevirir, çevirirsek daha doğru olur. Ama yine aynı. Merak etmeyin. Veya benim dikkatsizliğim. Bakayım. Ellezine onlar e, Tamam arkadaşlar. Şimdi diğer şeyimize geçelim. Tağut'un İslami manası Kur'an-ı Kerim olarak kavram nedir? Bildiğiniz gibi bir sürü tavut vardır. Tavutlar iki kısma ayrılır. Genel tavut. Ee, ancak e, önde gelen yani nasıl desem her çağda olan e, tavutlar şunlar. Önde gelenleri beş ve 5 diyelim biz. İnsanları e, Allah'tan başkalarına kulluk ettirmeye çalışan ibadet ettirmeye çalışan şeytan, yani iş, yani direkt şeytan, Allah'ın hükümlerini değiştiren, Allah'ın hükmüyle yönetmeyen, zalim idareciler. Ee, Donunda arkadaşlar ses kaydı. Bir şey yapıp geldim. Devam edelim. Ee, ta genel tavutlarımızı saymaya. tavutları saymaya. Ee, demiştim Allah'ın dedikleriyle Hüküm, etmeyen, hüküm hükümlerle hüküm etmeyen iyi yöneticiler, Allah'ın dışında gaybi bildiğini iddia eden kişiler, kahin, sihirbaz, büyücü bunlar gibi, Allah dışında kendisine ibadet edilen insan, kişi, put da olabilir yani ve buna rıza gösteren bir şey demeyin kişiler, bunlar da tağuttur. Genel tağutlarımızı saydık. Şimdi özel tağutlardan bahsedeyim. Özel tağutlar, e, şimdi ilk önce farkı değil. Genel tağutlar, bütün insanların genel olarak e, reddetmesi gereken şeyler, hani tağutlardır. Herkesin mecburen, e, zorunlu şekilde emretmesi gerekir bu tağutları. Yalnız özel tağutlar, kişi özel tağuttur. Tağut neydi? Allah ile insanlar arasına girip ibadet e, Allah'a, kulun Allah'a ibadet etmesini engelleyen şeylerdir arkadaşlar. Ee, şimdi size özel tağuttan bahsedeyim. Özel tağut ise insanın kişiye özel olan tağutu. Atıyorum telefon gibi. Normalde telefon tağut değildir. Allah ile kulun, kulun arasına girip bir kulun Allah'a ibadet etmesini engellemez. Ama ve lakin bazıları bu, bu telefonu tağut ulaştırabilir. Nasıl sürekli telefona bakarsa, oynarsa ve bunun sonunda da normal ora, olarak Allah'a ibadet edilmeyecek telefon yüzünden. Bu işte bunun tağutu olur ve bu telefonu e, normal şekilde kullanıp tağut ulaştırmayarak reddetmesi gerekir. Şimdi alimlerin nakillerine bakalım. İbn Necer'e Tebari şöyle demiştir. Bana göre ta'ut'a verilecek en doğru mana Allah Celle Celaluhu karşı haddini aşan ve Allah Celle Celaluhu'dan başka kendisine zorla veya gönüllü itaat edilip bağlanılarak ibadet edilendir. Kendisine ibadet edilen bu varlık bir insan olabileceği gibi şeytan, put veya herhangi bir şey de olabilir diyor diyor İmam imamceri tabari taberin e, taberi tefsirinde İmam kurtu bir de şöyle diyor taht kahin şeytan ve sapıklıkta önce olan kimselerdi yanlış okudum tekrar okuyayım taht ya e, noktalı virgül yani tahtu ne diyor kahin şeytan ve sapıklıkta önce olan kimselerdi kurtuğu bir te tef tefsire Yanlış dedim. Kurtuğu bir tefsiri cilt 3 sayfa 282. Kurtuğu bir başka bir yerde şöyle dedi. Tağutu reddedin demek şeytan, kahin, put ve bunlar gibi Allah'tan başka ibadet edilen ve sapıklığa çağıran her şeyi terk edin demekti. Kurtuğu bir tefsiri cilt 9 sayfa 10. Direken yani hemen bulabilirsiniz. Sadece cilt şey o sıkıntı. Ee, büyük büyük alim hafız çok sıfatas çok niteliklere sahip olan şeyhülislam İbni teimiyye rahimullah taud Fa'lut Fa'lut kalıbından olup tuğyan'dan türemiştir tuğyan ise yani tuğyan hani daha iyi şey yapalım taud fa'lut kalıbından olup Kolay okun, okunması için böyle diyeyim. Olup yandan türemiştir. Tuğyan ise haddi aşmaktır. Bu ise zulüm ve haksızlıktır. Allah'tan başka kendisine ibadet edilen kişi eğer buna razıysa tağut olmuştur. Burada da benim dediğim gibi alemlerinde şeyleri bunlar. Şimdi e, size bir bilgi vereyim arkadaşlar. Parantez içinde size bir bilgi vereyim. Tağutun arkadaşlar tarifiyle ilgili burada sınır konulmasının sebebi Allah'tan başka kendilerine ibadet edilen nebi ve salih kişileri istisna etmek içindir. Zira onlar hiçbir şekilde kendilerini ibadet edilmesine razı değiller arkadaşlar. Bu sebeple onlar tağut olarak isimlendirilmezler. Fakat, fakat bu kişilere ibadet e eden kimseler reddedilir ve tekfir edilir. Bakın benim dediğim özel tağut. Bu normalde tağut olmaz. Ama o kişiye göre tağut olur. Ondan buna direkt tağut diyemeyiz telefona. Ama bir insana göre şey ise te telefon Allah ile arasına giriyorsa tağut diyebiliriz. Şimdi size söyleyeyim. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem putları tağut olarak isimlendirmiştir arkadaşlar. Ee, Peygamber Efendimiz sayh bir hadisinde şöyle söylüyor. Tağutları ibadet edenler tağutların peşine düşerler. Hani ahiret gününde tağutların peşine düşerlermiş tağutları ibadet edenler. Böyle bir şey bu da. Onun dışında Allah'a isyan konusunda Hidayet ve hak din, hak dinin dışında kitap bu sünnete muhalif olarak kendisine itaat edilip bağlanılan yollarda tağuttur. Fark etmez bütün yani her yol tağut oluyor. Böyle bu tür. Bu sebeple Allah'ın kitabı dışında hüküm veren ve kendisine muhakeme olan kişiye tağut ismi verilmiştir. Firavun da işte bu sebeple tağut denilmiştir arkadaşlar. Ee, şöyle, bu da Fetvalar Cilt 28 sayfa 200 bunu da bir yerde gördüm tam bilmiyorum hani hangi şey ama gördüm doğru bir görüş olduğu için aldım, çok bilmiyorum bir de bilinen alimlerden nakiller yapalım İbni Kayyim el Cevziye rahimahullah dedi ki, tağut kendisine ibadet edilme bağlanılma ve itaat edilme konusunda haddini aşan kul demek bul demektir. İnsanların tağutu Allah Celle Celaluhu ve Resulü'nün kanunlarıyla hükümetmeyen, Allah'tan başka kendisine muhakeme olunan, ibadet edilen ve Allah'ın emrine dayanmaksızın ve Allah'a itaat etmeksizin zati için tabi olunanlardır. İş talimlerin tağutu bunlardır. Dev bekleyin, devam ediyor arkadaşlar. Bunları düşünür ve insanların Durumuna bakarsan, insanların çoğunun Allah'a değil, tağutlara ibadet ettiğini, Allah ve Resulünün hükümlerine değil, tağutların hükümlerine muhakeme olduğunu, Allah ve Resulüne değil, tağuta itaat edip tabi olduklarını görürsün. alam ül cilt bir sayfa elli. Tekrar geldim arkadaşlar. Az önce e, i̇bn Kayyim El-Cevziyyenin Rahimahullah'ın ünün naklettim. kaynağını da zikir ettim ama anlayamamış olabilirsiniz tekrar zikir edeyim İbni İbni Kayyum el ceviziyi dediğinin e, bu sözün kaynağı Aleül vakkin cilt bir sayfa 50 diğer bir alim alimimize geçelim Alim e, heh, yanlış dedim Muhammed Hamid el şöyle dedi. Selaf alimlerin hakkında hakkındaki sözlerine şu anlaşılır. Tağut, tağut Allah'a ibadet etmeyi, dinde ihlaslı olmayı, Allah ve Resulüne itaat etmeyi engelleyerek başka yönlere sevk edendir. Bu cin ve insanlardan şeytanlar ol olabileceği gibi ağaç, taş ve başka şeyler de olabilir. İslam şeriatına muhalif kanunlar da hükmetmek insanın kan, mal ve ırzları konusunda hüküm vermek için bu konulan bütün kanunlar Allah'ın şeriatı olan hadleri kaldıran faizin, zinanın, iç ve içkinin haramlığını iptal eden bütün beşeri kanunlar taud kavramlarına taud kavramına girerler. Zaten böyle kanunların her biri başlı başına birer tağuttur. Aynı şekilde yazan kişinin niyeti ne olursa olsun ister bilerek yazsın, ister bilmeden yazsın. Hak'tan ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği şeriattan yüz çevirmek için yazan her kitap birer tağuttur. Bu Muhammed Hamid el-Fakir'in sözü. Bunu da Fethül Mecid kitabında Deep Not, Sayfa 282 e, Şeyi de diyor Arkadaşlar Alimlerin sözüne aktardım e, İbni Kayyım el-Cevziye'nin e, Şeyini demiştim size Gördüğünüz gibi arkadaşlar Allah ve Resulü'nün Kanunlarıyla hükümetmeyen diyor Rahmehullah Allah rahmet eylesin İbni Kayyım el-Cevziye'ye Büyük alim çünkü. Şimdi arkadaşlar genç hoca gibi e, klasik müşrik, sapık yani klasik tarikatçı, zihniyetçiler diyorlar ki tağut var. e peki bu sistemin tağut olduğu, bu devletin tağut olduğu ne, e, ne alaka falan diyorlar. Tağut şimdi e, atıyorum Allah'ın indirdiğiyle hüküm edil. Hükümetilmeyen sistemler mi? Diyorlar. Bunları siz uydurmuşsunuz diyorlar. Ama velakin çok önceden İbni Kayyım el-Cevziye rahimahullah bile kendisi diyor insanların tağutu Allah ve Resulü'nün kanunlarıyla hükümetmeyen kişilerdir diyor. Gördüğünüz gibi bak bir de burada tağuta muhakeme olmak Allah'tan başkasına kendisine muhakeme olan de diyor. Yani buradan anlayabilirsiniz ki Başta dediğimiz şeyler önceden gelmiş, çoktan var olan e, genel tavuçlardır. E, videomuz e, he he videomuz bu kadardı. İsterseniz başka, isterseniz değil çekeceğim de zaten e, başka böyle ses kayıtları alacağım bilgisayarda da montajlayacağım YouTube kanalıma atacağım inşallah. Birazcık amatörcü oldu aslında baya. Ondan. Yani bu kadardı videomuz. Görüşürüz. Bay bay.